başlıyor dolar 18,66 euro 19,86 1089,63 borsa 5.419 ve bitcoin 6.894.000'e serişle kapattılar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği geliyor Afganistan'da kız öğrencilere yüksek üretime yasak geldi Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinselik çıkışı geldi Bip yapacak bir şey yok burada dedi. Kuttal valisinin güllüsü Erhan ufakı görenler tanımakta güçlük çekti. Türk iş asgari ücret toplantı sonrası talep edilen rakamı açıkladı. İskenderun'da polisi arama geçiren cisim ilk cisim için ilk açıklama geldi. Emekler iç havaçlı protesto düzenlediği doğumlarımızı da göndermeye hazırız denildi. Hangi cinacoruyla baş boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi İnez de Ramos de oşetüklere yansıtı. Testis kanserleriyle formak yemeyen başarılı korucu Sebastian Holler'in son durumu belli oldu. Asgari ücret açıklamalarından konut fiyatları artmaya başladı. Kiralara bir hafta içinde 2.000 lira zam geldi ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.